Borsa Kazan kanalına hoş geldiniz. Bol kazançlar dilerim. Borsa Kazan ben Kepçe. Bugün de para kazandıracak hisse peşindeyim. Portföy takip programımızdan faydalanarak kasa durumumuz neymiş bu banka hesabımızda ona bakalım. 5300 lirayla başladığımız yolculukta şu anda 6200-6300 lira arasında değişen bir bakiyemiz mevcut. Portföy takip programına ulaşmak isteyen arkadaşlar sağ üst köşeye bilgi ekranına Excel Portföy takip programı nasıl yapılır oynatma listesini bırakacağım. Oradan faydalanabilirler. Hesap sayfasında bu şekilde alım satımları yaptım. Az sonra banka hesabında da bunların incelemesini birlikte yapalım. Portföy dağılımımızı ve Hisselerin kar zarar durumunu da yine grafik olarak programımızda bu şekilde görebiliyoruz. Şimdi banka hesabımıza bakalım neler yapmışız. Borsa kazan kanalım için oluşturduğum banka hesabında durum bu şekilde görünüyor. Dikkat ederseniz en deri halka arzında maliyetle tutar kısımları sıfır o yüzden de toplam varlıklara eklenmiyor. 30 slot 462 liralık bir dağıtım oldu. Bunu da eklediğimizde toplam varlıklarda 6300'e yakın bir bakiye ortaya çıkıyor. 5.300'le başladığımız yolculukta aşağı yukarı 1000 lira gibi bir kar söz konusu. Yaptığım işlemler ekranda bazı sebeplerden ötürü bir hafta boyunca işlem yapmadım. Bir haftayı boş geçtik. Aslında o halde bile haftalık 200 liraya denk gelen bir kar elde edildi. Her gün işlemi açıp kapatmak gibi bir zorunluluğumuz yok sonuçta. 5300 liraya karşı bence güzel kazanç. Fırsatlar bitmez. Sağlam adımlarla ilerlemeye çalışıyorum. Bu rakamlar gözünüze küçük gelebilir. Zaten sermayede küçük ama o az görünen haftalık 200 lira, senede 10400 lira para ediyor. Eğer ki bu şekilde devam edebilirsem borsa hesabımdaki sermayenin iki katının kazanıldığı bir video serisi oluşmuş olacak. Ve her halükarda mevduat faizlerinin üzerinde bir getiri kazanılmış olacak. Bu durumun gerçekleşmesi halinde döviz kuru'nun da üzerinde bir kazanç elde etmiş olacağını düşünüyorum. Trendini yakaladığımız bir hisse olursa da olaylar daha da hızlanacak. Ekrana işlemler listesini getireyim sırayla. Gürsel Turizm. Üçüncü Tavanından Sonra Dördüncü tavan gelmeyip eksi açıp tavanı bozduğu halde satamadığım bir halk arzu oldu. Hatta ikinci günkü taban serisinde taban fiyatta zar zor sattım. Yani %10'un bile altındaki kar elde etmiş oldum. Bunları olduğu gibi paylaştığımı bilin. Bir de borsanın hem körek tarafı hem sap tarafı var. İşlemler anında çok büyük zararda açabiliyor her Kar zarar kardeş sonuçta zararı sistemle paylaşacağım. Ama şunu söylemeden geçmeyeyim. Bunlara rağmen borsa güzel paraların kazanılabileceği bir ortam. Bunu göstermek istiyorum. Zarar etmeden bu yolculuğa devam edebilirsem çok kısa sürede inanıyorum ki bunu da göstermiş olacağım. Baştan sona yapmış olduğum işlemler, ödediğim komisyonlar, emir iptal ücretleri falan hepsini görüyorsunuz. Özetle Başladığımız serüven sene sonuna kadar güzel karlar elde edip toplamda hatırı sayılır bir meblağı elde ettiğimiz bir yolculuk olacak. İlk işleme başladığım tarih bu hesapta 16 Şubat. Bir sene içerisinde de ne olacak hep birlikte göreceğiz. Alım satımları yaptıkça durumu yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayıp takipte kalın. Sağlıcakla kalın.